Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepnili bir ürünün kutu açılımıyla karşınızdayız. Poco F3 geldi test merkezimize. Biz de hemen kutusunu açalım dedik. Poco'yu biliyorsunuz. Belki bilmeyenler vardır hala ama Poco, Xiaomi'nin bir alt markası ve böyle farklı farklı modelleri de var. Birazcık böyle oyunculara yönelik, birazcık da performans isteyenlere yönelik özellikler sunan bir marka. Bunda da güzel bir donanım var. Onu söyleyeyim. Şimdi donanıma geçmeden önce arkasını gösterelim. Şurada sarı renkli bir tasarım bizleri bekliyor. Kutu tasarımı. Ki Poco'nun bütün renkleri genelde sarı renk arkadaşlar. Siyah bir kutu var. Şurada 5G yazıyor. Görüyoruz. 5G. Şu anda Türkiye'de yok ama yakında gelecek. Başka ne gibi özelliklerimiz var? 6 GB RAM varmış. 128 GB ROM yani depolama alanımız var. Deyip... Ocean Blue yani derin okyanus mavisi diye geçen bir rengimiz var. Şimdi kutudan çıkaralım. Şöyle şu kenarından bir açalım tırnağımızla ve cihazın kutusunu çıkardık. Bir şeyimiz de yok bakalım. Şöyle bir açıyoruz. Hop hoppa, hop bir tane Poko yazısı düştü bile. Ne yazıyor burada? Welcome to Poko. Welcome to the Poko family. Poko ailesine hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk kardeşim. Elinden öpüyoruz. Kevin Kui diye bir arkadaşımız herhalde Head of diyor Poco Global. Yani Poco'nun genel müdürü gibi bir şey diye çevirebiliriz. Başındaki isimmiş. Tamam şimdi bunu koyalım kenara. Kutudan bir çıkartmaya başlayalım bakalım. Şimdi 6.67 inçlik 1080 e 2400 piksellik bir telefon var. Bu kutununza ne var acaba? Klasik olarak. Aha evet. Burada sticker'lar da varmış. Ha güzelmiş bak. Apple Bunları sağ sola yapıştırabilirsiniz böyle. Güzel bir sticker seti var. Kullanım kılavuzu bık, bık bık Bunları okumuyoruz zaten. Bu ne? Aa, küçük bir zarf var. o Ne var acaba zarfta sizce? Söylüyorum. Dönüştürücü. Tip C'yi 3.5 mm'ye dönüştüren bir dönüştürücü var. çok Artık çıkmıyor bu dönüştürücüler. Güzel olmuş bu. Bir de yumuşak silikon. Şöyle açayım sizlere. Yumuşak silikon bir kılıf var. Ben kılıfının kutusundan çıkan telefonları seviyorum. Neden? Gidip kılıf almalı falan falan uğraşmıyorsunuz. Basit de olsa bir kılıf çıkmalı bence her telefondan. Ama çoğu marka koymuyor. Böyle Xiaomi falan koyuyor ama bazı markalar da koymuyor. Şimdi da kenara alalım. E telefonumuz burada. Evet. Telefon burada. Görüyoruz. Ne diyor? Qualcomm Snapdragon 870 with 5G diyor. Yani 5G ile birlikte beraber çalışan Qualcomm'un Snapdragon 870 chipseti var. 120 Hz'lik 6.67 inçlik AMOLED ekran, bunları çok kolay bulunan teknolojiler diye bunu söyleyeyim. Dolby Atmos desteğimiz varmış ve ikiniz şey var, hoparlörümüz var. Ve high resolution 48 megapiksel diyor, kamera var diyor. Üçlü bir kamera var. Bunu da söylemiş olalım. Bunu şimdi şöyle bir açalım. Şimdi çıkarttık. Şuradaki etiketi açalım, sökelim. Burada da IMEI numaraları var çünkü. Bunu da söktük. ...arkası yalnız çok şekil değil mi ya? Ateş ediyor abi ya. Ateş ediyor gerçekten de Alperen. Şu böyle... ...bu taraflar böyle bir çizgili... ...bu taraf farklı bir renk, şurada Poko yazısı falan bence güzel olmuş. 5G'de özellikle belirtmişler her yerde. Güzel olmuş. Üçlü kamera da burada. Yeni gelmişken onlardan da hemen bahsedeyim. 48, 5 ve 8 olmak üzere üçlü bir kameramız var. 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel makro kamerası, 8 megapiksel de ultra geniş açı kamera olduğunu söyleyelim. Şimdi cihazı açalım. Hatta biraz yan taraftan da bahsedeyim. Şurada power tuşumuz var, güç tuşu. Ses açma kapama tuşumuz var yine yan tarafta. Diğer yan tarafa çevirelim. Diğer yan tarafta hiçbir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi tertemiz bir alanımız var. Alt kısmına bakalım. Tip C bağlantısı var. Sim kart yuvamız da yine burada yer alıyor. Hoparlör, mikrofon vesaire bunlar da burada. Şimdi biz cihazı bir açalım. Cihaz açılırken bir taraftan da kutunun diğer içeriklerine bir göz atalım. Çünkü bakalım ne var ne yok. Bazen kulaklık çıkıyor, çıkmıyor. Adaptör şu oluyor, bu oluyor. Evet, şimdi tip C kablomuz burada. Standart. USB tipçi. Bu arada içlerinde bakın turuncu renkli. İnce detaylar bunlar ama güzel, hoş detaylar. Kozmetik bir şey. Normalde klonunla ilgili bir şey değil. Şöyle bir adaptörümüz var. Biraz zor çıktı. Maşallah biraz da büyük bir adaptör. Şurada değerlerini görüyorsunuz yan yüzey, yüzeyinde. Bunun da yine bağlantısı gördüğünüz gibi. Turuncu renkli, çok güzel, çok hoş olmuş. Şimdi güçlü bir işlemci var üzerinde. Bunları yerine koyalım telefonumuzun bunlar, kulaklık çıkmıyor bu arada fark ettiğiniz üzere. Telefonumuz açılıyor. MIUI 12 var diyor. Bunu da devam edelim. Şimdi ne diyelim? Türkçe dedik. Devam edelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir öndedir bir kameramız var. Delik şeklinde. Bu arada dokunucu hissediyorum modeli. O da 20 megapiksel çözünürlük sunuyor. Teknik detaylara devam edelim. 6 GB RAM, 128 GB depolama, 120 Hz'lik amoled ekran. Bayağı iyi şeyler koyulmuş. Bluetooth 5.1 USB tipçe. 5G desteği, Wi-Fi 6 desteği. Onu özellikle söyleyeyim Wi-Fi 6 desteği var. 4520 mAh'lik pil var. Şimdi 5G Türkiye'de yok ama diyeceksiniz Türkiye'ye yaklaşık 1-2 yıl içinde gelecek. O zaman geldiği zaman telefonumuzda 5G'ye hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Kullanıma hazır. Güzel bir Xiaomi telefonu. Poco telefonu. Valla güzel olmuş bunu. Şimdi Osman test eder. Ben test etmeyeceğim ama kutu açılışı bana kısmetmiş. Bana kısmet oldu. Ben telefonu beğendim. Her zaman yaptığım gibi bir kameradan da bir bahsetmek isterim. Bir bakalım kamera önemli malum. Açıyoruz şu an kameramızı. Tamam izin verelim. Kamera hata verdi. Baba. Tamam dedik. Sıkıntı oldu galiba. Tekrar bir deneyelim. Evet şu anda izin verdik. Her zaman izin ver. Tamam diyelim. Ve kamera açıldı. Evet kameramızda böyle geniş açı bu. 1x ve 2x. Bu optik dijital karışım oluyor bu zoomda. Normalde bunda optik zoom yok arkadaşlarım söyleyelim. Ön kameraya bakalım. Ön kameramızda şimdi beni göreceksiniz. Merhaba. Tersten tuttuğum için tersten görüyorsunuz beni. Ön kamerada bu şekilde fotoğraf, portre modu vesaire var. Daha fazla dediğimiz zaman da bir sürü seçenekler de geliyor. E, orta seviyenin biraz daha üzerinde bir telefon olmuş. Kullandığı işlemci de çok iyi. Onu söyleyeyim. E, Fiyatta 5000 küsür, küsür civarlarda. 5400-5500 TL civarında detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. O gün gelene kadar... Poco F3 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında sorun. İnceleme videosunda sizler için hepsini unutmayacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal hala takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.